Limon Yağı Nasıl Yapılır, Nasıl Kullanılır? Limon Yağı, olgunlaşmamış limon kabuklarından üretilen, stres atmak için kullanılan bir ferahlatıcıdan, kirleri temizleyecek bir temizlik malzemesine kadar pek çok alanda işe yarayan bir yağdır. Limon, %68 oranında dilimonen içerir. Güçlü bir antioksidan niteliğindedir. Canlandırıcı ve arındırıcı etkisi bulunur. Bu nedenle, limon yağı da aynı özellikleri taşır. Limon yağı ile içilen suya tat katılabilir, rahatlatıcı bir banyo seansı için banyo tuzu hazırlanabilir, cilt temizlenerek kırışıklıklardan arındırılabilir. Dalından koparılmış bir limon ovalandığında, doğal yağ hemen ortaya çıkar ve elleri hızlıca yumuşatır. Özellikle kalın kabuklu limonların bu konuda daha etkili olduğu görülür. Limon yağının faydaları nelerdir? Limon sağlığın ve güzelliğin iksirlerindendir. Doku yenileyicidir, sakinleştiricidir, antiseptik ve antiviraldir. Bir antidepresan özelliği de gösteren limon yağının sayılmayacak kadar çok faydası bulunur. Antibakteriyel ve antiseptiktir. Bu sayede cildi mikroplardan korur. Sivilce oluşumunu önler. Selülitlerin oluşumunu önler, mevcut selülitlerin azalmasına yardımcı olur, güzel bir koku verir, şampuan yapımında kullanılarak saçların temizliğinde işe yarayabilir, hamilelerin doğum sonrası kullanmasında fayda vardır, vücudu gerginleştirerek yırtıkları ve kilo alımıyla ile oluşmuş çatlakları azaltır. Sabun ve kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılır. Nezle grip ve soğuk algınlığına karşı etkilidir. Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Vücutta bulunan istenmeyen yağları atmaya yardım eder. Tonik olarak da kullanılır. Aşerelerin yarattığı kaşıntı ve şişmeleri giderir. Kalp ve damar tıkanıklıklarını açmaya yarar. Dişlerin beyazlamasına yardım eder. Diş eti kanamalarını önler. Limon yağı ile ovalanan ciltte çok fazla sivilce ve siyah nokta oluşmaz. Ancak cilde uygulanmadan önce su ile seyreltilmesi gerekir. Limon yağı nasıl yapılır? Limon, salatalarda ve yemeklerde kullanılan, ekşimsi bir tada sahip, kabuğu soyulup yenildiğinde doyum hissi veren bir besindir. Limon bitkisi çok sıcak ve çok soğuk ortamı sevmez. Özellikle çok sıcak zamanlarda kurumaya yüz tutar. Bu sebeple limon ağacı genelde ısısı 0 derecenin altına düşmeyen bölgelerde yetiştirilir. Bu bölgelerin başında Akdeniz gelir. Limon yağı, limonun meyvesinin kabuğundan yapılır. Limon yağının içinde C vitamini, malik ve sitrik asitler, espridin ve şeker bulunur. Evde yapımı oldukça kolay olan bu yağ pek çok amaçla kullanılabilir. Basit bir limon yağını yapmak için şu adımlar takip edilebilir. Bir su bardağı sızma zeytinyağı bir kap içerisinde kısıt bir ateşle ısıtılır. Bu ısı yaklaşık olarak 70 derecedir. 4-5 adet organik limon iyice yıkanır ve kabukları rendenin en ince tarafıyla rendelenir. Limonun beyaz kısmının rendelenmemesine dikkat edilmelidir. Rendelenmiş kabuklar ısıtmış zeytinyağı ile karıştırılır. Karışım 5-6 saat sonra ince bir süzgeçten veya bir tübentten geçirilir. Çıkan yağ bir kavanoza koyarak konur. Bu yöntem basit limon yağ yapımını anlatır. Daha etkili bir limon yağ yapmak isterseniz, Bekleme süresini 35-40 güne çıkarabilirsiniz. Bu durumda karışım güneş görmemeli ve serin bir ortamda tutulmalıdır. Birkaç günde bir çalkalanmalıdır. Sonunda yine süzme işlemi uygulanır. Bu tip bir yöntemle üretilen limon yağ yenmez, şampuan ve sıvı sabun üretiminde ve temizleyici nitelinde kullanılabilir. Limon yağ nerelerde ve nasıl kullanılır? Sağlık için Tırnak mantarı olanlar, sorun yaşadıkları tırnakları, 3-4 damla limon yağı ile gün içinde birkaç kez silebilirler. Öksürük ya da nefes yolu tıkanıklığı gibi, bilhassa soğuk havalarda beliren şikayetlerde limon yağı koklanabilir. Aynı zamanda göğüs limon yağı ile ovalanabilir. Cildi tahriş etmemesi için limon yağının biraz su ile inceltilmesi çok faydalı olacaktır. Boğaz ağrısı çekiliyorsa, içilen çaya veya bitki çayına eser miktarda limon yağ damlatılabilir. Sindirim sistemi sorunları yaşanıyorsa, bir su bardağı suya birkaç damla limon yağ damlatılarak içilebilir. Bu su, tansiyonu da dengeler. Ayrıca ferahlatıcı etki yaratır. Haftada bir, diş fırçasına bir damla limon yağ damlatılabilir. Bu sayede ağızdaki bakteriler temizlenir ve ağızda ferah bir his oluşur. Ağız kokusunu önlemek için 3 damla limon yağı, yarım bardak ılık suya eklenerek gargara yapılabilir. Burun kanamalarında bir parça pamuğa bir 2 damla limon yağı damlatılarak pamuk nazikçe burun deline yerleştirilir. Limon yağı kanı pıhtılaştırma özelliği sayesinde kanamayı durdurur. Bu yöntem yalnızca hafif şiddetli kanamalarda kullanılmalıdır. Böcek ve haşere sokmalarında ısırılmış bölge bir parça limon yağ ile rahatlatılabilir. Bu hem cildi iyileştirir hem de mikropları kovarak enfeksiyon riskini ortadan kaldırır. Genel Temizlik Limon yağ ile birçok yüzeydeki lekeler, sakız, tutkal, yağ, boya gibi maddelerin izleri çıkarılabilir. Bunun için birkaç damla limon yağı kullanılması yeterlidir. Bir sprey şişesine su ve birkaç damla limon yağı eklenirse, bu sprey yüzey temizleyici ve sterilizasyon aracı olarak kullanılabilir. Eller, bir damla limon yağı ile mikroplardan arındırılabilir. Bu anlamda limon yağı, susuz sabun veya ıslak mendil görevi görebilir. 5-6 damla limon yağı bir pamuğa damlatılır ve elektrik süpürgesinin içine konursa, süpürge kullanılırken içinden çıkan hava ortamı mis gibi kokutur. 4-5 litrelik halı temizleme malzemesine yaklaşık 10 damla limon yağı eklenirse, hem lekelerin çıkması kolaylaşır hem de halı daha parlak ve temiz olur. Bir parça pamuğa birkaç damla limon yağı damlatılıp buzdolabına konursa, buzdolabındaki kötü kokuların <gülüyor> önüne geçilir. Cilt Bakımı Limon yağı, yağlı ciltlerin yağ üretimini azaltmak ve vücuttaki yağ dengesini sağlamak için de kullanılabilir. Aynı zamanda limon yağı ile ciltteki lekeler de azaltılır. Boba yağının içine %1 oranda limon yağı eklenirse, tüm bu faydaları gösterecek ve cildi gençleştirecek bir karışım elde edilebilir. Limon yağı, antiseptik özelliği sayesinde, bir kase suya birkaç damla lavanta yağı ile birlikte eklendiğinde cildin sorunlu bölgeleri için kompres görevi görür. Temiz bir bezin karışıma batırılması ve 10-15 dakika boyunca cilde uygulanması önerilir. Cildin daha parlak görünmesi için her zaman kullanılan yüz temizleme ürününün içine bir damla limon yağı eklenebilir. Limon yağında polifenol bulunur. Bu bileşen antiviral özelliğe sahiptir. Dudak kremi veya dudak balmı ile birlikte uygulanırsa uçukların tedavisinde faydalı olabilir. Özellikle uçuk çıkacağı hissedildiğinde hızlıca kullanılırsa uçuğun oluşumu dahi önlenebilir. Nasır sorunu yaşayanlar sabah ve akşam günde iki kez nasırlı bölgeye limon yağı ile masaj yapabilir ile birlikte siller içinde aynı şekilde sabah ve akşamları birer damla limon yağı kullanılabilir. Omuz, ayak ve dirseklerdeki sertleşen ve kararan bölgelere iliserin ile karıştırılacak birkaç damla limon yağı uygulanabilir. Bu karışım, sabahları yumuşak ve sağlıklı bir ciltle uyanılmasına da yardımcı olur. Selülitli bölgelere limon yağı ile masaj yapmak, Kan dolaşımını hızlandırır ve hücrelerdeki atıkları temizler. Varis sorunu yaşayanlar, varisli damarların üzerine birkaç damla limon yağı damlatıp ovalarlarsa, damarlardaki baskı azalır. Sabah ve akşam birer defa birkaç damla limon yağ ile ovulursa, vücuttaki şişlikler ve acıları önlenir. Zihin Sabahları içilen çaya veya bitki çayına limon yağı damlatmak. Güne daha zinde ve canlı başlamanıza yardım eder. Limon yağı zihni harekete geçirerek dikkati toplar. Aynı zamanda da hafızayı güçlendirmeye yardım eder. Zihni ve nefesi açmak veya enerjiyi yerine getirmek için bir parça pomoğa damlatılacak birkaç damla limonu koklamak kişiye çok iyi gelecektir. 1995 senesinde yapılan bir araştırmaya göre, turunçgil aromaları bağışıklığı güçlendirir, rahatlama sağlar ve depresyonu azaltır. Limon yağı da bu etkileri taşır. Yemekler Tavuk ve et marinelerine birkaç damla limon yağı eklenerek, yemeklerin lezzetine lezzet katılabilir. Sebze ve meyveleri yıkayıp temizlerken, Sirkeli suyun alternatifi içine birkaç damla limon yağı damlatılmış sudur. Hamur işlerine birkaç damla eklenirse, malzemenin daha güzel kabarmasını sağlar.